Hepinize selam gençler ben Zebiens Bugün sizlere Van ile yapmış olduğumuz Dark Blow çekilişinden bahsedeceğim. Çekilişe katılmak için YouTube kanallarımıza bana ve One'a abone olmanız lazım. Ayrıca bu videonun altına yorum atmanız lazım. Bir aylık çekiliş yapıyoruz. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.